Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Eğer izlemediyseniz bir önceki öden videomu izlemenizi öneririm. Kadın erkek konusu gelince tabii bir sürü düşünce söz konusu olabilir ama gelin isterseniz size işin temelinden bahsedeyim. Bakın gördüğünüz kromozomların soldaki xx olan kadın kromozomu, sağdaki ise xy erkek kromozomu. İkisinin arasındaki farkı ise bu Aşağıda gördüğünüz küçücük Y kromozomu yapıyor. Yani kadın erkek arasındaki farkın tamamı bu küçük Y kromozomundan köken alıyor. Açıkçası kadın erkek konusundaki benim tıp fakültesindeki ilk fikrim normal bir doğumla beraber değişti. Normal doğumu gördükten sonra dışarı çıkıp yeri öptüm ve iyi ki dedim erkek olarak dünyaya gelmişim. Dolayısıyla kadına karşı fikirleri olanların normal doğuma sokulmaları gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu tablo... Adet döneminde olası bir gebeliğe hazırlanmak için miktarları değişen, dalgalanan elinin üzerinde madde, aminoasitten tutum, vitamine kadar her şey var. Dolayısıyla böyle bir değişiklik olduğu zaman vücuttaki bu top yükün sistem farklılığına ödem ve kilo olarak görmek şansımız var. Çoğu yerde derler ki adet döneminde yarım ila iki kilo arasında bir değişiklik olabilir. Ama acaba gerçekten böyle mi? Kaç yayına baktım, o yayınlarda gördüm ki aslında böyle değil. Sağlıklı genç kadınların ancak %25'inin adet döneminde kilo aldığı görülmüş. İşin genç tarafı günlük hatta saatlik bile kilo değişikliği oluyor. Ve aldıkları kilo miktarı da istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmemiş. Yani o yüzden bu kilo alımı diye bir şey söz konusu değil. Sadece ödem olabilir ve sıvılar bölümler arasında yer değiştirebilir iki kimlerin kilo alması davulası diye bakacak olursanız vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olanlar ki bu da gayet normal yağ dokunuz fazla ise kadınlarda yağ dokusu yağ fazla su oranı da ona göre değişiyor. Dolayısıyla yağ dokunuz fazla ise, kilonuz fazlaysa o zaman adet döneminde kilo alma şansına sahipsiniz. Bir de polikistik over sendromunda adet döneminde kilo dalgalanmanın daha yüksek oranda olduğu görülmüş. Kısacası ödem demek kilo demek değil. Bunu zaten bir önceki ödem videomda anlatmıştım. Sıvının yer değiştirdiğini kabul edebilirsiniz. Efendim bu kısa video için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın efendim.